Merhaba Mutlu İkici, ben Sancaklıtepe Akpınar Mahallesi'ndeki yeni satılık portföylerimizdeyiz. Bir giriş dubleksimiz var, bir de üst dubleksimiz var. Giriş dubleksimiz 135 metrekare iki artı birden oluşan, toprağa gömülü olmayan bir dairemiz var. Üst dubleksimizde 4 artı 165 metrekareden oluşan, aşağıda iki oda bir salon, yukarıda da iki oda teras ve banyosu bulunan bir daire. İsterseniz buyurun ayrıntılı bir şekilde beraber gezelim.